Merhaba arkadaşlar. Bugün Selvik'te Doors oynuyoruz arkadaşlar. Eee tabii ki saatimiz 12.30 gözükmüyor ama hemen bir şuradan size bir kanıt yapalım. Dur dur. Mıs üstü yakalama nereden? Ha tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan baktığınız gibi saat 12.42 gördüğünüz gibi. Hemen şurayı bir kapatalım arkadaşlar bugün Sel birlikte Doors oynayacağız hem de saatin birinde Umarım beğenirsiniz Umarım seversiniz saat bir üstü işte. sizin için video çekiyorum bu burada de Roblox'a yeni yaptığı asker oyunu ve bu ikisi açıklamada arkadaşlar Evet hayır doğmuş Aslıyım arkadaşlar bu arada gibi kış <gülüyor> Neyse başladık Buradan hemen <gülüyor> alın arkadaşlar anahtarı <gülüyor> Bayağı öksürüksüz kuracaksınız bu kadar Buradan Arka televizyon sesi gelebilir, beyler belirsel ödüldü. Belirsel salınlar. Anahtar şurada <gülüyor> Bundan sonra geleceğim. It's... adam Ya hadi. <Gülüyor> ha bu genelde böyle. Bu Ne vuruyorum biraderler. Maksimum pis eder ama. Girmey der. gel hadi Psst. Psst. Off. ya arkama bakmadım bu Ya bir daha bana bakma ya Beyler Ya, bir ya arkama bakmadım bilader, arkama Çok saçımıza bak. Benim arkama bakınca oluyor sadece. that Ya bela bastı. 30'a kadar ulaşırız ya. Ulaşarız diyorum. Ulaşır. Ulaşar. <gülüyor> Ulaş. Ulaşarız. Ulaşı ulaşarız. Ulaş, ulaşarız. Ya neyse beyler ne olur artık bilmiyorum ulaşım ulaşırız Bulaşır ulaşırız ha ulaşırız diyor ulaşırız. Yani Kianer. Çekilme Nazım, Allah Allah. Discord, açıklamada Discord sunucuma katılarak Yeni yaptığım asker oyununa onları katılabilirsiniz Asker oyununda açıklamalarınız Hem Roblox oynuma hem, de, e, hem açıklamadaki Roblox oynuma Asker oyunuma Hemde Discord sunucuma gelebilirsiniz Görüşmek üzere arkadaşlar Kendinize iyi bakın Bay bay